Gidiyorum. Nereye gidiyorsun acaba? <gülüyor> Önce İstanbul'a. Daha sonra pasaportlarını hazırladığına göre. Pasaportu olduğuna göre Mısır'a gidiyorum. B ile. Bursanın ile Mısır. Mısır mı? Evet. Evet. Farklı bir kıta'ya gideceğiz. Bu defa Afrika kıtasına dolaşacağız. Evet, Atalarımız ne demiş? Ne demiş. Eğer yaz sana gelmiyorsa sen yaza git demiş. Ne yaptık? Kesinlikle daha sıcaktı. Neyse tam yaza gitmiyoruz ama biraz böyle ilk var son bağır gibi bir şeye gidiyoruz. İyi o da iyidir. Çünkü şu anda kardan kırılıyor ülkemiz. Hadi bakalım Mısır'da görüşürüz. Ne buldun bak Antalya yazıyor bira bak. Bakın. Tekirdağ yapımı. Yani İstanbul tekme Bayağı Antalya biraz. var. Bana haber vermiyorsunuz. Antalya yazıyor 3 Hemen içmeyi düşünüyorum. Port kontrolünden girdikten sonra karşınızda hemen işte eti salat, Telenet, Orange, Vodafone gibi deskler çıkacak. Buradan hemen bir Turistik kartı edinebilirsiniz. Telefon kartı. Onlar takıyorlar zaten. Aynen öyle. İşte 10 GB, 20 GB. Neyse artık ihtiyacınız. Sonra çıkabilirsiniz artık gönül rahatlığıyla. Şimdi Mert daha önceden Uber yüklemiş telefonunu. Uber'dan taksi çağırdık. Hava tabii 11-12 derece civarında. Tabii onların da kışı. Çöl iklim olduğu için günümüz sıcak, akşam serin bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Bizim otelimiz yakındı havalimanına. İnşallah fazla bir şey tutmaz diyerek <gülüyor> gideceğiz artık. şey araba mı? Minibüslere de binebiliyorsunuz. Bunlar ucuzmuş. Bu arada binebilirsiniz dedim ama şeymiş Mert mesela durak usulü yokmuş. Gidip seni her yerde bırakabiliyor. Oğlum soğuk ne lan? Bayağı soğuk ya. Evet soğuk. Bizim arabamız geldi. Ay hehehe parmiyeler <gülüyor> hemen Antalya'yı hatırlattı yalnız <gülüyor> İstanbul'dan iki buçuk saat sürdü burası ya <gülüyor> Hello. Hello. Hello. Mert otele evet. intikal etti evet hea hea evet Edoş hoş geldin Aşık Test, Testlerle birlikte şeyler... Evet, Koronu testi burada da soruluyor. Aynen. sorulacak. Sistireciler yapıyorlar. Merhaba. <gülüyor> Otele geldik. Şimdi geldik. Bir böyle bir otantik bir hava katılıyor. Yani hep var. Bütün baktığım otellerde var. Değil mi Eda? Evet. Şey var yani böyle bir otantik yani. O bambuş koltuklarımız da tatlıymış. Çay var, koltuğu var. O da geniş, güzel ve rahat çok tatlı havuza bakıyor tabi sabah göreceksiniz daha güzel gözüküyor temiz güzel banyomuz Her şey var ya. asıl balkonumuz çok güzel var. bu arada biramızı yerel bira <gülüyor> hemen bir hoş geldin birası yaptık Şimdi açalım ve havuza bakalım Geç. Havuz yani gibi. Havuz çok güzel kocaman. Ama gündüz iyi oluyormuş ve havuzumuzda ısıtmalı. Evet. Barın yanında. Tabii şu an, an çok karanlık var. göremezsiniz. Günaydın nedir hocam? Nasılsın ya? Günaydın. Nerede kalktın? Mugada'da uyandı kaldı. Evet ilk sabah. <gülüyor> Şu anda sabah. Ya tam. Ne oldu lan? 16 ne? Ama Ben de şöyle papaz gideyim. <gülüyor> evet kusura bakma Kork <gülüyor> balkana bak. Allah. Bizim deniz eyaletindeyiz. Mi? Ne var? Fark şu kadarmış bakın. <gülüyor> 1 ile 17 arası kadar varmış. Ah. Sabah oldu. Olmuştu yani. Şöyle barımız var. Mesela bu taraftaymış. Ha, burada da şeyler var. Kusurları satıyorlar. Portakal sıkıyorlar. Günaydın. Günaydın. Nasıl gidiyor? İyi. Salafel. <gülüyor> Bu da havuzumuz. Bak bak. Ne? Oo, hocam. Hocam vallahi çok şeker. Evet. Şimdük havuz devam ediyor. Burada şey var. Ne adını getir? Ee, sinek bar var. <gülüyor> Mamalar var. Kedilere bakılıyor. Kedi evet, de var bayağı. Zaten dobi dobi. Şişko şişko kedi dolu ortalık. <gülüyor> Hadi bir daha denize bakalım. Çok Menü burada. Menü aynı. Şey gibi hani ultra her şey dahil de her şey dahil olan otellerin menüsü gibi. Şöyle alkol menüsü var. Gayet iyi bence. Artı bira var bira yazmamışlar. Birada kendi biraları. Neydi adaydan? Sakarayla Stella biraları. <gülüyor> <Üçü gülüyor> Sakara, bir tane biraz birası oldu. Şöyle bu Azur diye bir otel zinciri gibi bir şey. Şöyle bir sürü mesela şu Arabiya Azur, bu işte bilim Bel Air Azur. Ondan sonra böyle bağlanıyor oteller birbirine. Bu evet, denize bir de giden. Denize giden yol bu. Yani hani birkaç oteli içeren üç otel mi ne var içinde yani. Böyle böyle geziyorsun büyük ama, değil mi Eda? şey büyük. Birkaç resepsiyon var. Bu evet. bu. <gülüyor> ya bu ma kapları şey, istemiyorsun. Altına kadar dolup bayıldım yani. Bu da en diğer Azur otelin Arapya Azur'un şeyi. Havuzu. Bu daha büyük. Değil mi Edoş? Evet. Buraya bebelli burası. Bizimki Edal Sonni. Nasıl kanze? Ha bizimki evet orası. Evet Edoş. Karşımızda Kızıldeniz ha. Renk çok güzel ya. Bak asıl şöyle gel. Gerçi kaldım mı çekiyorsun. O yüzden bence oturduk. Burası bizim mekan. Yani yukarıdan döndüğümüz bir Bu da bizim barımız. <gülüyor> Bar açık, barma henüz yok ama buralarda belli yani. Ha burada fena Ay, değil ya. <gülüyor> taraf bizim o taraf. Şarşı bugün rüzgarlı. Evet olabilir. Cennet adılsa çok takrıyor. Doğa bozuk. Karşı da halk plajı. Ya <gülüyor> da başka otel. Plaja geçebilirsin Edush. <gülüyor> Plaj çekimi de yapabiliriz. Tam bizim otelin oradan esiyor. Havalar ve Kızıldeniz. <gülüyor> Kızıl Deniz. ayağımızı denize ayaklarımız değdirdin mi? Sana sana ben de ayakkabı ederim. var, sen değdir. Bizim için nasıl? <gülüyor> Sizlere. E, ne denizdi oranladı? Ne? Itacık'ı. <gülüyor> ha, şey, e, Igomenista'daki gibi, Adriatik. Adriatik'e girdiysem sizin için, Kızıldeniz'e de gireceğim tabii ki. Sizler için. <gülüyor> Her şey sizden için. Ama e, soğuk bakıyoruz. değil mi? Valla bir şey söyleyeyim mi? Şu anda Konya altından daha sıcak. Hadi ya. Ben girerim o zaman. <gülüyor> ben gözlükle dalarım o zaman. Akdeniz'den daha sıcak, o kadar Orada da otel var bir tane. Su çok güzel gözüküyor. Rüzgar sert bugün. Bayağı rüzgar var. Kurtaranımız da var Allah. Şöyle rüzgarı engellemek için kabin yapmışlar. Çapayı mercan rüzgarına çıkmış. Aynen. Şurayı niye bölmüşler Eda? Şöyle gitmeyin oraya gibi. Orada evet, bence şey varmışlar. Bebek var bir de böyle Olabilir. Aa şu adacık. Evet. No, bye. Bye. Bye. Ha orada bak şeyler var. Ba şey mi? Balon mu? Bana mı öyle geliyor? Şu şişman olan. Aa çok güzel. Şey mi yoksa? Sokan mı? Sokana benziyor. Rengi var, rengi var Bir tane renkli var yeşilimsin. Evet. O bizde de var bak o yeşil. hafta da var bar ve restoran. Evet. Şu an kilavinin ortasındayız. Burada da bar restoran var. Yani her yerde var aslında öyle. Şeysiz kalmıyorsun. İçkisiz değil mi Edoş? Evet. O zaman bira içmeye başlayalım. Almadı iki tane. Evet. Burada öğle yemeği veriyorlar. Şimdi açık kısmına geldik. Da Bu arada sakara biraz içiyorum. Sakaraymış. Afiyet olsun. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne? Bakın tekne turları başlamış. Artık kimisi dalış yaptırıyor, kimisi işte sualtı güzelliklerini gösteriyor. Nasıl su altı Mert Kaptan? <gülüyor> Bu ne oğlum? Çok canlı ya burası. Gerçekten. Adan onlar var değişik olur Kızıl Deniz. Tamam, hadi veriyorum. Gerçekten bir şeyler var oluyor yani hatta bir şey vardı <gülüyor> Soğuk he. Burası çok soğuk, o sıcaktı. He? Soğuk. Evet, niye öyle? Uşudum ya. Uşudum burada. Adam mı var? Özellikle. Bilmiyorum ki. Oradan girelim o zaman. Çok güzel gözüküyor Deniz. O çok canlı su altı. Ama ağabey burada, burada kaldı. Burada bile her şey var. Şey çok soğuk gibi. Şey yapma, girince geçiyor. At kendini yüzdirek. Tat yüz, at, yüz, at yüz. Hiç şey yapma. tatava yapma. İzle mi? Aynen. İleride kestane var zaten. Yüzmen lazım. Zaten yumuşak mı? 3, 2, 1. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oho. Mert'cim ya hazır aklıma gelmişken şimdi biz hani İngiliz, İngilizce'de İgypt falan diyoruz ya bu Mısır'a biz Mısır diyoruz ama yani sence hangisi doğruymuş? Buraya Mısır gelince anladık. Mısır doğru bence çünkü Mısır. tabelalarda bildiğim Mısır yazıyor Mısır yazıyor evet. İgypt mi İgypt onlar. Bence de İgypt'i kim uydum? İgypt ne? E, Mısır yani Osmanlı bildiğim. Osmanlı toprağı değil mi? Valilikle yönetilmiyor muydu buralar daha yeni yıl, 700 yıl geçmedi yani? Bir Mısır Hıdivi'nin torunu muyum acaba? Gileyim de Böyle atalarımın mezarlarını bulayım. <gülüyor> Belki bana burada bir Nısında anlar ama hamamlar. Giftun sana kalmış. <gülüyor> Giftun adası bana kalmış olabilir. Diyorum şu fago. Ne yapıyorsun? Bir havuza bakayım dedim. Ocak ayında havuz keyfi. <gülüyor> Ay donun donun don, donun. Don. Yalancı. <gülüyor> Gayet sıcak olduğunu biliyorum. Şurada bir sinek var var. Öğle yemeği yenmeyecek seviyede. Akşamüstü. Birazdan yemek yiyeceğiz ondan sonra da Hurgada Marina'ya gideceğiz. Hurgada Marina gece hayatı için uygun bir yermiş. Biraz bakalım Sakkala bölgesine. Sakkala böyle Skala gibi değil mi? Sizce de İskele. Zaten Marina var. ate üverdiler <gülüyor> Şu anda oynadayız. <gülüyor> Kahraman mı? Kahraman, kahramanın fiyatları. Ana yemekler 90 birimiz Muhammed. Demek ki bizim gibi. Herkes kedi ve köpeği seviyor burada. Değil mi Mert? Evet. Sokak sanatçıları da var. Çok tatlı. Burga marina. Her türlü mutfağın olduğu bir yer. Çin mutfağından Yunan mutfağına her türlü restoran var. Her türlü bar var. <gülüyor> başka başkaları geldi kaç kaç vardı. <gülüyor> Yoksa beni deviye bindirecekti adam. Evet, ne yesek acaba? Konafa mı yesek? Bilin bakalım konafa nedir? Valla burada konafa herhalde bu topraklardan çıktığına göre. Ne var? Haa. şeyin duruyor. Vay! Bakın arkadaşlar şöyle platform yapmış, onun üstüne de çakmış, güzelim trilyonluk. botu ooo süper olmuş. Yalnız bu ne güzel bir ışıktır ya. Şu akşamın güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet duygularını alalım. Çok değişik ya. Mert dayanamadı arkadaşlar, hemen denedi bunlardan. Ya bunlar değişik yani biz zekinlerden bilmiyorum ne bunlar. Ee, Burkette baklaları. Okay. Nasıl gidiyor Mertçim? Ne yaptın bugün? Baklava aldım. Baklavamı gösterin mi? <gülüyor> Gösterdik evet Mert. Daha gösterin mi? Allah'ım ya, ya. Ya bunlar turistik oyunlar Ne kadar ya. lezzetli ki. Ben Stella'yı daha çok sevdim şimdilik arkadaşlar Sakar'dan. Evet. Aynı Marmaristik. Sanki. Stella ilk açılışı yapıyorsun. En son kaç sene önce oynuyordum? 1000 yıl önce oynadık. Beraber oynadık değil mi gene? Mert ne yapalım? Tarkan'dan bir yakalarsan tık tık yapalım mı? <gülüyor>